Memnun musun satışlardan memnun değiliz satışlardan yine Allah'a çok şükür yine çarkımız dönüyor ama şöyle bir şey var Yani bu bayram bir neşe bir tat yok Diğer bayramlara göre biraz sönük kalıyor Yine çok şükür Allah'a şükürler çarkımızı döndürmeye çalışıyoruz Yani fiyatları en dibe kadar indirmişiz Ama yine beklediğimizi alamıyoruz Fiyatlar nasıl peki geçen seneye oranla fiyatlar, fiyatlar ne durumda oranla bir 10 lira 15 lira artış olmuş yani fazla bir artışımız da yok Bunu müşteriye yansıtmamaya çalışıyoruz çok bakacağız duruma. Yarın adeta bakalım. Peki vatandaş alabiliyor mu? Geçen sene kaç kilo alıyordu, bu sene kaç kilo alıyor? Vatandaşın alım gücü biraz geçen senelere göre düşmüş ama yine iyidir yani. Bizim millette para var. Parayı yemek isteseler para var. Ama işte yemek istemiyorlar. Bak, bak kuyumcuyu görüyorsun. Kuyumcu bizimle yarışıyor. Biz şeker satıyoruz, o altın satıyor, bizimle yarışıyor baktığın zaman. Para var ama. Abi valla satışlar sana şimdi söyle belediğim yani satışımız var da ama boştur. Yani kar yok, kar oralı kalmamış. Şimdi bu çekirdeki alıyoruz, 50 milyona satıyoruz, 52 milyona. Adam diyor illa 50 milyona olacak. Ya olmuyor yani. Şimdi satışımız zar biz zararına çalışıyoruz şu an. Peki bayram hareketliği nasıl? vatandaşın nasıl alabiliyor? Malum gücü var mı? Şu an kuru hareketli var. Millet çarşıda geziyor, geziyor. Yani soruyorlar fiyatları soruyorlar ama almıyorlar. Yani alım gücü yok. Milletin alım gücü yok. Geçen seneye oranla fiyatlar ne durumda peki? Bu sanamdan bin kat daha iyiydi. Yani esnaf satışlardan memnun abi, değil. Memnun değiliz abi. Memnun değiliz şu an. Biz şu an e, zarrına çalışıyoruz. Bayram marketliği başladı. Vatandaş istediğini gönül rahatlığıyla alabiliyor mu? Yok. Onu, onu, onu diyen adam, onu diyen adam dinden çıkar. Ben gönül rahatlığıyla alabiliyorum diyen adam ben inanmıyorum. Çünkü öyle bir şey yani buna ha ben sana desem ki ben gönül rahatlığıyla alışverişimi yapıyorum dersem İnanacaksın yok vallahi inam ama lazım çünkü mümkün değil geçen sene bu 20 liraydı şu anda 120 lira nasıl peki cebinizden nasıl yansıyor bu ee, kişiden kişiye değişiyor Allah'a şükürler olsun benim gelirim var ama bu benim gelirimin e, olması ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez bu bir önce ben kendimi değil komşumu düşüneceğim komşumu düşüneceğim ki nasıl düşüneceğim benim evet ben alabiliyorum ama çoğu insan alamıyor. Çoğu insanın almadığını baz alacaksın. Benim aldığımı baz almayacaksın. Şimdi bizim halkımızdaki temel şey ne? Ben alabiliyorum ama tam sen alamıyorsun. Ahmet Mehmet alamıyor. Yani istediğimiz eşyaları esken nazaran alamıyoruz. Yani alarken birkaç kere düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türk lirasının alım değeri oldukça düştü. Her sene de düşüyor. Ama tabii toparlanacak inşallah. İnşallah bu bayram ülkemize huzur, mutluluk, biraz da refah seviyesi getirir diye söylüyoruz. Şu an memnunuz. İyi şükürler olsun. Allah iyidir. Bayram günleridir. Şu an iyidir şükürler olsun. E, fiyatlar nasıl peki? Geçen seni oranla karşılaştırdığım zaman bir artış söz konusu mu? %100 fark ediyor. %100, %150 bazı ürünlerde. E, mesela evet. geçen seneki ürünler ne kadardı? Bu seneki ürünler ne kadar? Bir fiyat karşılaştırması yapar mısın mesela bize abi? Atıyorum şu, şu geçen yıl 100 lira şu an 180 lira. %100, %150 yapmış fiyatlar. Şu Peki an. vatandaşın alım gücü ne yönde? Vatandaş geldiği zaman, fiyatlar duyduğu zaman nasıl tepki veriyor? Geçen sene oranla şaşırıyor. Yani pek fark etmiş fiyatlar. Normaldir, doğaldır, her şey artmış. Vatandaşın da vatandaşın da geliri artmış. Atıyor maaşı 10 lira ise şu an 20 lira. Şaşırmaması lazım bence. Yanlış mı? 5 lira askeri ücreti atıyorum 2.800, 4.700, şu an 7.500. Şaşırmaması lazım yani. Eğer tişörtü alıyorsa atıyorum 100 lira bugün 150 lira normaldir. Çünkü geliri azmış vatandaşı. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Alım gücü nasıl? Vallahi şimdi fiyatları söyleyin fiyatlar çok. Uçmuş gitmiş. Alamıyoruz. Görüyorsunuz 4 kişiyiz. azar azar oluyoruz. Eskiden olsaydı nasıl alıyordunuz? Eskiden, eskiden kilo alıyordunuz? eskiden kilo kilo alıyorduk canım nasıl evet. ki? Kilo kilo alıyorduk çocuklarımızı şu eğdiriyorduk. Bir kilo alıyorduk ama şimdi alamıyoruz. Ama şu anda maaşlar da yükselmiş canım. Yani tamam doğru da her şey yükselmiş ama herkese çok para istiyor. Para geliyor para gidiyor. Normaldir yani. Normal yani. Normal Öyle. Peki abi malım gücün ne durumda? Hani vatandaş istediğini alabiliyor mu bayram marifesinde? Siz istediğinizi alabiliyor Anladım. musunuz? Yok abi kim istediğini alabiliyor Allah aşkına. Yani alabilen varsa çıksın gelsin. Yapabilen lazım. varsa helal olsun vallahi. Biz yapamıyoruz şahsen. Durum bu. Bakalım artık sonumuz ne olacak? Önceki sınaylarda güzeldi ya. Babam tek başına evine geçin diyoruz. Şimdi biz çalışıyoruz, geçindiremiyoruz evimizi. Babam 4-5 kişiye, kişiye bakıyordu.